Mucize hakkında her şeyi biliyor musun? Bütün sırlarını. Öyle mi? Şimdi fanlara özel 10 soruyla bunu kanıtlama zamanı. Cevap verebilecek misin? Göreceğiz. Ama dikkatini ver. Çünkü yanıtlamak için sadece birkaç kıvamı saniyen olacak. Ama aramızda kalsın. Daha fazla zamana ihtiyacın olursa videoyu durdurabilirsin. Önce düşün, sonra cevap ver. Sonra yanıtı görmek için videoyu oynat. Şimdi başlayalım. İlk soru. Bir mucize kutusuna kaç mucize sağabileceğini biliyor musun? Bu, evet, evet ve bu. Beş mucize mi? Altı mucize mi? Yoksa yedi mucize mi? Pekala, kaç tane? Yedi. Doğru cevap yedi mucize. Şimdilik... Çok fazla değil mi? Haklısın. Şimdi ikinci soruya geçelim. Özel bir saldırıdan sonra Uğur Böceği ve Kara Kedi'nin dönüşmeleri için ne kadar zaman gerekir? Bir dakika mı? Beş dakika mı? Yoksa on dakika mı? Tik tak tik tak kıvamı saniyeleri geçiyor. Beş dakika doğru. Bu harika. Üçüncü soru. Merinet'in anne ve babasının isimleri nelerdir? Tom ve Sabine. Tito ve sende. Tio ve Sabrina. Evet adları neydi biliyor musun? Kolay haksız mıyım? Tom ve Sabine doğru. Siz benim kahramanımsınız. Şimdi dört numaralı soru. Bu karakterin adı nedir? Evet işte buradaki Lady Wi-Fi mı? Fırtınalı hava mı? Yoksa Volpina mı? Biliyor musun? Cevap Volpina. Ee, evet doğru. Beşinci soru. Adrien'in annesine ne olmuştur? Kayboldu, kocasını ve oğlunu terk etti. Biliyor musun? Öyle görünüyor. Evet, Edri'nin annesi kayboldu ve bu Edri'nin babasını çok değiştirdi. Aa, bu da ne? Hem de ne değişmek? 6. soru. Uğur böceği ve Kara Kedi'nin hafızasını kaybetmesine hangi kötü sebep oldu? Kimsin sen? Kendi adımı hatırlamıyorum. Dönüş sürücü mü? Bu kalemun mu? Yoksa unutturucu mu? Düşünelim. Doğru yanıt unutturucu. Neredeyse unutacaktım. Hadi yedinci soruya geçelim. Özel kahramanlar gününde kaç kahraman savaşmıştır? Beş kahraman mı, altı mı yoksa on mu? Ne düşünüyorsun? Harika bir gündü değil mi? Evet, cevabı biliyor musun? Ve cevapsa? 5 Beş kahraman, aynen öyle. Ne gösteriydi ama. Şimdi de sekizinci soru. Volpina'nın flütünde kaç delik vardır? Yedi mi, on mu yoksa dokuz mu? Çabuk kıvami saniyeleri geçiyor Cevap on Aynen öyle Sıradaki soru dokuz numara Sadece iki tane kaldı Kuklacı bölümünde kim akumalanmıştır Alya mı Hı? Merinet mi yoksa Manon mu Evet kimdi Acele et kıvami saniyeleri bitiyor Lütfen Çok kolay Manon Evet hani Merinet'in bakıcılık <gülüyor> yaptığı kız Her neyse ne günce ama ve son olarak on numaralı soru büyük soru. Mucizenin üçüncü sezonu nasıl bitmiştir? Kahramanlar günüyle mi, mucize savaşıyla mı yoksa kraliçeler savaşıyla mı? Evet, nasıl bitmişti biliyor musun? Doğru, harika bir gündü. Mucize savaşı. Söylemiştim bu son soruydu. Çak Bakalım. Cevabı bildiğine eminim. Şimdi seni akımalamalarına izin verme. Çünkü mucizenin keyfini dizney channel'da her zaman çıkarmaya devam edeceğiz.